Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ile karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık'ın Mazat, tarikhaber.com ana haber bütülleri başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saati bir saate kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. ve Sosyal medya kanallarımızı Şöyle bir tanıtacak olursak sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Eylem Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Et Haber, Twitter Et Haber, Reddit Ground Life 7318, Haber, TVVK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Böyle izleyenler up canlı yayında yayındayız up canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. <gülüyor> i̇ki videoda ister dostlar like kanalımız Tarık Haber TV'den hücreye ulaşabilirsiniz Bir kolay yayındayız değerli dostlar. Bir kolay kanalımız Star Haber TV'den yere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayındayız dostlar, Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Nonolay'da yayındayız değerli dostlar, Nonolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Popolay da dostlar Popolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz sohbet odalarından bizleri takip edebilirsiniz. Thank you. Mesih diyor ki S.A. Selam Mesih. İlk haberimize geçiyoruz. Efendim 864 derken bakandan alınan bilgiye göre asgari ücrette tüm hesaplar değişti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre tüm Türkiye evesinde tuttu ve asgari ücret zamanının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Gündemde asgari ücret artışına dair çok sayıda oran ve rakam konuşulurken vatandaşlar hesap makineleriyle hesaplamalar yapıyor. En son %58'lik ve %64'lik bir artışın olabileceğine dair beklentiler konuşulurken son genel bir açıklama herkesin heyecanlanmasına yol açtı. İşte bakandan alındığı belirlenen bilgiye göre asgari ücretle ilgili sözü edilen o finans ekonomi son dakika bakandan alınan bilgiye göre tüm hesaplar değişti asgari ücrette heyecan yaratan rakamı bu sözlerle duyurdu son dakika bakandan alınan bilgiye göre tüm hesaplar değişti asgari ücrette heyecan yaratan rakamı bu sözlerle duyurdu tüm Türkiye nefesini tuttu ve asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor Gündemde asgari ücret artışına dair çok sayıda oran ve rakam konuşulurken vatandaşlar hesap makineleriyle hesaplamalar yapıyor. En son %58'lik ve %64'lük bir artışın olabileceğine dair beklentiler konuşulurken son gelen bir açıklama herkesin heyecanlanmasına yol açtı. İşte bakandan alındığı belirtilen bilgiye göre asgari ücretle ilgili sözü edilen o rakam. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Milyonlarca çalışan ve iş veren yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret ile ilgili farklı rakamlar konuşulmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı ile ilgili tahminler ve kulislerde konuşulan rakamlar. Asgari ücret için 8 binası 690 TL dile getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470, .470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir demişti. Bütçede en dikkat çeken kalem ise işveren sigorta prim desteği olmuştu 2022 bütçesinde 431 milyar TL olan işveren sigorta prim desteği önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlenmişti. Buna göre toplam %58 artış hedeflenen sigorta prim desteğiyle aynı oranda asgari ücret artışı olması halinde yeni asgari ücretin net 8690 lirası olması beklenmeye başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin de asgari ücretle ilgili yaptığı asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız açıklaması bu beklentiyi güçlendirmişti. Dikkatlerden kaçmadı. Yapılan iki açıklama asgari ücrette o ihtimali güçlendirdi. İşte kulislerde konuşulan rakam. Asgari ücret 9 binası 500 liraya kadar çıkabilir. Haber Global canlı yayınında gazeteci Şaban Sevinç, asgari ücret ile ilgili kulislerde konuşulan oldukça dikkat çeken bir rakamı gündeme getirdi. Sevinç, başka bir kanalda konuşurken bir ismin bakandan aldığı bilgiye göre asgari ücretin 9500 liraya kadar çıkabileceğini söylediğini aktardı. Bunun %40 civarında bir maliyeti olduğunu ve işçi başına işverene 13-13.500 liralık bir maliyetin görüldüğünü vurguladı. Son dakika, asgari ücret ne kadar olacak? Bunu söylerken masa sallanıyor dedi 9.000 lirayı duyurdu. Öte yandan Sevinç, bakan bilginin ortada konuşulan rakamların gerçekçi olmadığını, daha sürecin olduğunu ve taraflarla konuşmadan bu rakamların konuşulmaması gerektiğini söylediğini bir kez daha dile getirdi. Bu nedenle beklemek gerektiğini söyleyen Sevinç, beklentinin şimdiden yükseldiğini belirtti ve bundan sonra 9000 TL'nin altında belirlenecek bir asgari ücretin hayal kırıklığı yaratabileceğini ifade etti. Asgari ücret en son ne kadar zamlanmıştı. Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda %52 oranında artış sağlanmıştı.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 Son dakika evliyete ve asgari ücret gündemden düşmüyor. Gözden kaçan emeklilik detayı eğer yasa iptal olursa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Herkese iki konuşuyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İseçilen Türkiye Aşkı Maskeyi anlaşma yerine getirilecek denildi. Rusya TED'lerine karşı harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Blitrom NATO üyesi olarak istediklerini, Türkiye ve Finlandiya ile yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsveç, Türkiye'ye bir görenlik ambargosunu kaldırmıştı. Haber, haber, dünya, İsveç'ten Türkiye'ye açıklaması, Anlaşma yerine getirilecek. İsveç'ten Türkiye'ye açıklaması. Anlaşma yerine getirilecek. Rusya tehdidine karşı harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilsdöğ, NATO üyesi olmak istediklerini, Türkiye ve Finlandiya ile yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değinerek, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir dedi. Son dakika, İsveç'in yeni başbakanı belli oldu. Gözler Kristersson'a çevrildi, yarın açıklayacak. İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı olarak seçilen ılımlı parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değindi. Kristersson, parlamentodaki 8 partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Önemli noktalarda bir anlaşmaya varacağımızı görmek istiyorum. Federal hükümetin en önemli önceliği NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir dedi. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmanın şartlarını yerine getirmeliyiz. Yeni göreve başlayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilstlön ve Savunma Bakanı Paul Johnson ise, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı ülkenin resmi haber ajansı Türkiye değerlendirdi. NATO üyeliğine önem verdiklerini vurgulayan Bilstlön, İsveç parlamentosunda bu konuda geniş bir fikir birliği var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmanın şartlarını yerine getirmeliyiz diye konuştu. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile anlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Savunma Bakanı Johnson ise, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra muhtemelen en kritik güvenlik sorununu yaşadıklarını belirterek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmaları gerektiğini aktardı. Johnson, Umudu, İsveç'in yılın sonunda Finlandiya ile birlikte bir NATO üyesi olmasıdır. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile anlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verdi dedi. Türkiye'yi, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için yeşil ışık vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Savlin Yenistö, İsveç'in eski başbakanı Magdalena Anderson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısı öncesi 28 Haziran'da 400 zirve gerçekleştirmişti. Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olan Türkiye, taleplerinin karşılanması koşumuyla 400 zirvenin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yeşil ışık verdiğine dair ortak memoranduma imza atmıştı. İsveç, silah ambargosunu kaldırmıştı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği için talep ettiği koşullardan biri olan savunma ürünlerinin ihracatında uygulanan ambargonun kaldırılması şartı, İsveç tarafından 30 Eylül'de kaldırılmıştı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri teçhizatların yeniden satışına izin verilmesine karar vermişti. İlla Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Enerji krizinin çare... Ana haber fırtınamız devam ediyor yaklaşık değerli dostlar bir saate kadar bu ekranlardayız. ve diğer haberimize geçiyoruz. Justal <Türksel> Cube'te bir yıl daha orada kalacak. TVMM de kabul edildi değerli izleyenler. Son dakika habere göre TÜSAL kuvvetlerinin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne verdiği desteği sürecini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanı tezkeresi TBK Kurulunda kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Lübnan tezkeresi kabul edildi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Son dakika Lübnan tezkeresi kabul edildi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, BMDK, 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla bir yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye'nin, Lübnan'da konuştuğu UNIF'le Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatıldı. Son dakika Sırbistan'ın Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye'nin uluslararası yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun herkesimin nezdinde görünürlüğünün artmasına Ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etti. Bu itibarla UNIF'le katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendiriliyor ifadelerine yer verildi. UNIF'in görev süresinin BMDK tarafından 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu kapsamda Yunan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak bulut, şımın ve miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, BMBK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla, tespit edilen ilkeler kapsamında, 31 Ekim 2022'den itibaren bir yıl daha UNIF'le iştirak etmesi için gereğinin yapılması istendi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gündem olan o anlarla ilgili açıklama. Asıl kınanacak. Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı. Bu sabah kabusa uyandılar. K. ve kamikaze dronlarıyla saldırdılar.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 Coglülük telif hakkı simgesi Maynet H telif hakları Maynet H'ye aittir. An haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstik takımı devrede Caner bombası geldiği taraftar onaylarsa değerli izleyenler Galatasaray'dan Caner Erkin girişimi yapıldı. Eğer taraftar onaylarsa bu transfer gerçekleştik. Yerli rotasyona çare bulmak isteyen Galatasaray'da ilginç bir atak geldi. Fatih Karagümrük'te bu silahını harikalar yaratan Caner Erkin fikri yönetim içinde konuşmaya başlandı. Onayladığı 9 maçta 6 asit yapan deneyimli oyuncu için. Devre arasında girişim yapılabilir. Taraftarların tepkisinden çekinen Galatasaray öğrendiğimi nabız yokladıktan sonra harekete edecek. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray'dan Canel Erkin girişimi. Eğer taraftar onaylarsa bu transfer gerçekleşecek. Galatasaray'dan Canel Erkin girişimi. Eğer taraftar onaylarsa bu transfer gerçekleşecek. Yerli rotasyonuna çare bulmak isteyen Galatasaray'da ilginç bir atak geldi. Fatih Karagümrük'te bu sezon harikalar yaratan Caner Erkin fikri yönetim içinde konuşulmaya başlandı. Oynadığı 9 maçta 6 asist yapan deneyimli oyuncu için devre arasında girişim yapılabilir. Taraftarın tepkisinden çekinen Galatasaray yönetimi, nabız yokladıktan sonra harekete geçecek. Caner Erkin Sezona müthiş bir giriş yapan Caner Erkin, Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti. Yabancı sınırın nedeniyle Patrick Van Aanholt'u oynatmak istemeyen Okan bu o bölgeye Türk bir oyuncu istiyor. Al böyle olunca Sarı Kırmızılılarda gündemi Caner Erkin geldi. Taraftarın nabzı yoklanacak. Bir dönem Galatasaray'da oynayan tecrübeli oyuncunun diğer takımlarda da oynamasından dolayı tepkiden çekiniliyor. Taraftarın nabzını tutacak Dursun Özbek yönetimi, son kararını devre arasında verecek. Sezon sonunda serbest kalacak. Sezon sonunda Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Caner Erkin ile devre arasında görüşmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncunu kadroya katarak yabancı sınırına çözüm bulmayı hedefliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'da Icardi ve Torreyra'nın çarpışan arabalara binmesi taraftarın sabrını taşırdı. Meğer neler olmuş neler. Kayseri'de devre arası, yine Kerem. Ana haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu, bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hapis cezası geliyor. 11 maddelik tütün teklifi mecliste sunuldu değerli izleyenler. Son dakika haberi böyle AKP tütün ve tütün muamülleri ile ilgili yasa teklifini TBM'ye sundu. Hapis cezası geliyor. Son dakika haberine göre mecliste flaş bir gelişme yaşandı. AKP tütün, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine bu mamullerin Türkiye'de üretimine iç ve dış alım ile satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen 11 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Düzenleme ile ürün izleme sistemine müdahale edilmesi durumunda 3 yıldan 8 yılda kadar hap cezası öngörülüyor. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika, AK Parti, tütün ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifini TBMM'ye sundu. Hapis cezası geliyor. Son dakika, AK Parti, tütün ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifini TBMM'ye sundu. Hapis cezası geliyor. Son dakika haberi, mecliste flash bir gelişme yaşandı. AK Parti, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, bu mamurların Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 11 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Düzenleme ile, ürün izleme sistemine, düğün ise, müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Tütün İlle ilgili 11 maddelik yasa teklifi meclise geldi. AK Parti, Tütün ve tütün mamurlerinin kaçak kullanımının önlenmesine yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Tütün ve tütün ürünlerinin usulsüz kullanımına hapis cezası öngörülüyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Ak Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan tütün, tütün mamurleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Teklife göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan ürün izleme sistemini, ün ise fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tesis kurma zorunluluğu Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı Makaron, Yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak. Para cezası verilecek. Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek. Makaron ve sigara üretim tesislerinde, makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi kapsamında üretilen makaron ve sigaraları süresi içinde imha etmeyenlere, 10.000 liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak. Ülse usulsüz müdahale edenler ile kaçakçılıkla mücadele kanununa aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere, Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemekte yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin verilen belgeler, Kavuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz konusu tesis veya iş yeri için başka bir gerçek veya tüzel kişiye belge verilmeyecek. Son dakika bir sigara grubuna daha zam. Tüm sigara gruplarına zam geldi. İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları. 50 milyon liraya kadar teminat. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak. Bu kapsamda izin, uygunluk ve yetki belgesini tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek. Bu kapsamda alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen tutar, alacaklı idareler arasında garameten taksim edilecek. Tütün... Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleriyle tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili veya süre uzatımına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için süresinde ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilecek ma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi makaron tespitlerinde, söz konusu ürünleri belirli sayıda bulunduran, üreten veya ithal edenler de cezalı tarihattan müteselsilen sorumlu tutulacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sinyal alınamayan cihazlar bir yıl sonra pasife alınacak. 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi bir yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının ımelleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hakla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için TİB düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek. Teklifin makamın Yaprak sigara kaldı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğuyla Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirinde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayın tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Dele'ye Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 1 e, saattir bu ekranlardayız değerli izleyenler ve evet, diğer haberimize geçiyoruz. Bütçedeki ÖTV detay olay oldu. Otomobilde indirim bekleniyordu değerli izleyenler. Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu. 2023 bütçesinde ortaya çıktı %45,6. Otomobilde ÖTV indirimi beklentisi günden güne artarken 2023 yılı bütçe teklifinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Otomobil fiyatları düşecek mi? sorularına yanıt ararken, aranırken 2023 yılı bütçesinde motorlu taşıta üzerinden alınan ÖTV'den %45,6 oranında artışta 204 milyar lira gelir elde edilmesi beklendi ortaya çıktı. Sektör ise TV düzenlemesinin şart olduğunu dile getiriyor. Finans. Finans. Otomotiv. <gülüyor> Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu. 2023 bütçesinde ortaya çıktı. %45,6. Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu. 2023 bütçesinde ortaya çıktı. %45,6. Otomobilde ÖTV indirimi beklentisi günden güne artarken 2023 yılı bütçe teklifinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Otomobil fiyatları düşecek mi? Sorularına yanıt aranırken 2023 yılı bütçesinde motorlu taşıtlar üzerinden alınan ötüden %45,6 oranında artışla 204 milyar lira gelir elde edilmesi beklendiği ortaya çıktı. Sektör ise ÖTV düzenlemesinin şart olduğunu dile getiriyor.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 Araç alımlarında Bıkkın'ın getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında. Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesiyle fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde bir beklenti içerisine girmesine yol açtı. Ancak 2023 yılı bütçesinde çok kritik bir detay göze çarptı. İşte özel tüketim vergisi indirimi konusuna ilişkin detaylar. 2023'te vergilerden rekor beklenti. Gelir vergisi artış oranlarına ilişkin detaylar 2023 yılı bütçe teklifinde yer aldı. En dikkat çeken iki madde ise motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) artış oranları oldu. Vergi gelirlerinin 2023 yılında %41,2 oranında artarak 3 trilyon 673 milyar lira olacağı öngörülürken, gelecek yıl ötesinin %33 %33'nin ise %64 artacağı bildirildi. ÖTV 2023'te %33,1 artacak. Bütçe teklifinde görüşülen ötlinin ise gelecek yıl %33,1 artacağı belirtildi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan yüzde %45,6 oranında artışla 204 milyar lira, alkollü içkilerden %55,5 milyar lira, sigara üzerinden alınan ötüden 126,1 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. ÖTV yandan para cezalarının sadece göre %72,8 oranında artacağı açıklandı. En son Ocak ayında güncellenmişti. ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı artırılmıştı. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçlarda %45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin lira oldu. %50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, %60 TL için 175 bin TL ve %70 TL için 200 bin TL'ye yükseldi. 350 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller %70 TL dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise %80 TL dilimine giriyor. Ancak şu anda %70 TL diliminin altında kalan bir otomobil kalmadı. Bakan Nebatiden TL açıklaması. Hazine ve Maliye Bakanı Nebatin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylemleri sonrasında ÖTV ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Nebati açıklamalarında, kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur ifadelerine yer vermişti. OSD, ÖTV güncellemesi ihtiyaç ancak değişikliğin olmasını beklemiyoruz. Otomotiv Sanayi Derneği, OSD, Başkanı Cengiz Eroldu ise geçtiğimiz gün son dönemde sıkça gündeme gelen ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentiler konusunda düşüncelerini dile getirdi. Türkiye'deki ÖTV sisteminin otomobil fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını ifade eden Erol, üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ötvden dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, hiç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 0 ve 2. Eplik. Ama haber bütenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ister dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Yeni yasa teklifi sunuldu. Artık polisler değerli izleyenler. Son dakika haberine göre AKP'den polislerle ilgili yeni yasa teklifi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Son dakika ha gel gelen habere göre AKP İçişleri Bakanı bünyesinde polis akademisi yerine fakülte kurulması öngören 16 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Son dakika AK Parti'den polislerle ilgili yeni yasa teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Son dakika gelen habere göre AK Parti, İçişleri Bakanlığı bünyesinde polis akademisi yerine fakülte kurulmasını öngören 16 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. AK Parti İçişleri Bakanlığı bünyesinde polis akademisi yerine fakülte kurulmasını öngören 16 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Ayrıntılar geliyor. Lübnan tezkeresi kabul edildi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lübnan tezkeresi kabul edildi. Annesinin metal... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saate kadar bu ekranlarda Değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakanlık Diyordu bir terörist daha ikna edildi değerli izleyenler. İçişleri duyurdu: terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristin 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Ira Irak'ta faaliyet yürüttüğünü bellendi. Haber, haber, güncel. İçişleri Bakanlığı duyurdu.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 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber rütelimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. onun geldi burada kim, kimse bakire ölmez dedi değerli izleyenler. Survivor Turabi'den bomba yorum geldi. Burada kimse bakire ölmezdi. Survivor 2014 ve 2015'te mücadele ederek iki kez şampiyon olan Turabi. Çamkıran yurt dışında katıldığı yarışmalarda da başarılar elde ediyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Survivor Turabi son paylaşımla yaptığı yorumla olay oldu. Magazin, magazin, güncel. Survivor Turabi'den bomba yorum Burada kimse bakili ölmez. Survivor Turabi'den bomba yorum. Burada kimse bakili ölmez. Survivor 2014 ve 2015'te mücadele ederek iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, yurt dışında katıldığı yarışmalarda da başarılar elde ediyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Survivor Turabi son paylaşımına yaptığı yorumla olay oldu. Survivor'un unutulmaz isimlerinden olan Turabi Çamkıran sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman kadınlarla iddialı pozlar paylaşan Turbo Turabi bu pozlarla gündeme geliyor. Dangalı kadınlarla havuz pozları tepki çekince başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünyada. İnandım. Hepiniz o kadar masum. Hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına. Yani kısacası saniyane. Bir bitmediniz be. Diyerek sinirlenen Turabi bu sefer yorumuyla olay oldu. Dıc halengi hastagiyle paylaşıp yapan Turabi, paylaşımına burada kimse bakire ölmez. Hayat herkesi sevreyi yazdı halenge yarışmasında yarışan Survivor Turabi'nin notunu görenler haklısın ve saçma sapan yorumlar diyerek ikiye ayrıldı. Demet Özdemir'in dizideki sevişme sahnesini unutamıyor. Dudamda uçuk çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Koruma ordusuyla gezmesi olay oldu. Ünlü şef sessizliğini... haber bültenimiz devam ediyor değerli yerine yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve <gülüyor> diğer haberimize geçiyoruz söylediğimiz gibi bir saate kadar büyüyanlardayız değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyoruz de maçın ardından hayranlara şaşkaldı değerli izleyenler Real Madrid Barcelona maç öncesi eksik Exico sürprizi yaşandı. İspanyol Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanırken Real Madrid sahasına arladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi. Federico Valbordi ve eşi Mina Bruno, El Clasico zaferi sonrası ev partisi düzenledi. Spor, Spor, İspanyol. Real Madrid-Barcelona maçı öncesi Ester Eposito sürprizi. Real Madrid-Barcelona maçı öncesi Ester Eposito sürprizi. İspanya La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanırken Real Madrid sahasında ağırladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi. Federico Valverde ve eşi Mina Bonino, El Clasico zaferi sonrası ev partisi düzenledi. İspanya La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid sahasında ağırladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından İspanyol basınında flaş bir iddia yer aldı. Ev Partisi'nde Ester Eposito, Federico Valverde ve eşi Mina Bonino, El Clasico zaferi sonrası ev partisi düzenledi. Partiye katılanlardan biri de adı bir dönem Vinicius Jr ile anılan Ester Eposito'ydu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. El Clasico nefes kesti. Liderlik el değiştirdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün kovanın içinde görünce dayanamadı. O anları hemen aldı değerli izleyenler. Sevgili kedim Kovadaki balığı yakalama çabası böyle görüntülendi. Sinop'ta iskere amatör balıkçıların oltayla tutup kovaya bıraktığı canlı balığı bir kedinin yakalama çabaları kameraya yansıtı. Haber. Haber. İlginç haberler. Sevimli kedinin kovadaki balığı yakalama çabası böyle görüntülendi. Sevimli kedinin kovadaki balığı yakalama çabası böyle görüntülendi. Sinop'ta iskelede amatör balıkçıların oltayla tutup kovaya bıraktığı canlı balığı bir kedinin yakalama çabaları kameraya yansıdı. Sinop iskelesinde bir amatör balıkçı oltasıyla tuttuğu balığı kovaya bıraktı. Oltasını tekrar denize bırakarak balık tutmaya devam ettiği sırada karnı acıkan bir kedi kovadaki balığı fark edip yanına gitti. Hareket eden balığı yakalamak için bir süre uğraşan kedinin yaklaşık 30 saniye süren ve görenleri gülümseten çabaları kameraya yansıdı. Kedinin çabasını fark ederek kaydetmeye başlayan Emrah Güney'i, fotoğraf ve video çekmek için sahilde gezerken balık tutan vatandaşları gördü. Kovanın içinde bir tane balık vardı. O sırada kedi yaklaştı, kovanın içindeki balığı fark etti. Biz de güzel bir görüntü olur diye çekmeye başladık. Bir süre oynadıktan sonra balığı tuttuğunu fark ettim. Sonra balığı alıp uzaklaştı. Bize de güzel bir görüntü çıkmış oldu dedi. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık sıfır sıfıra kadar bu e, yaklaşık bir saattir bu ekrana oradayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün olan o anlara ilgili açıklama yaptı. Asıl okunanacak Kur'an okuyan bakan değildir dedi. Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozda Bartın'ın Epçiler köyünde cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki maden işçisi Perkay Kesimin mezarı başına Kur'an-ı Kerim okumuştu. Bakan Bozda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem olan o anlara ilişkin açıklama yaptı. Bozda, "Asıl kınanacak Kur'an okuyan bakan değildir, bakanın Kur'an okumasından rahatsız olandır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber güncel. Son dakika, Bakan Bozdağ gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan bakan değildir. Son dakika, Bakan Bozdağ gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan bakan değildir. Son dakika haberi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Parti'nin Epçiler Köyü'nde cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumuştu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımla gündem olan o anlara ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, asıl kınanacak, Kur'an okuyan bakan değildir, bakanın Kur'an okumasından rahatsız olandır dedi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Türkiye'ye ait Hamasra maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay kesimin cenazesi Epçiler köyünde toprağa verilmişti. Cenazenin defnedilmesi sonrasında Kur'an-ı Kerim okunurken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şehit madencinin başında bir müddet Kur'an-ı Kerim okumuştu. Gündem olan bu anlarla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar. Laiklikle ilişkilendirilemez. Bakan Bozda açıklamasında herkes, vicdan, din inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, din ve... Bakan Bozda açıklamasında herkes, vicdan, din inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete dinin ve törenlere katılmaya zorlanamaz, dini inanç ve kanatlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, silahitlikle ilişkilendirilemez ifadelerini kullandı. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan bakan değildir. Bozdağ söz konusu paylaşımında Kur'an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmakta Kur'an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur'an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük Nuhadır. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan bakan değildir, bakanın Kur'an okumasından rahatsız olandır ifadelerine yer verdi. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasa değişikliğini işaret etmişti. Bakan Bozdağ son gelişmeyi duyurdu. Benim için şereflerin en büyüğüdür. Bozda açıklamasının devamında kaldı ki şehit madencimizin mezarında Kur'an okudu diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur'an okuyanlardan eylesin. Dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeni yasa teklifi sunuldu. Artık polisler. Son dakika, milyonları ilk. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 1 e, saate kadar bu ekranlardayız. Ve saatlerimizde 1 e, saat oldu değerli izleyenler. Ve bu demek oluyor ki tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz.